Ne bu? İyi ee, yayınlar ABB izlememem gerektiği bana empoze edilmeye çalışıyor. Nasıl buna karşı koyayım? Seni taktik, seri taktik verebilir misin? Tekalar arasında e, umuda doğru giden bir olimpiyat ateşi gibiyim ya. Kendimi böyle abutuyorum. Ne yapayım? Bu kadar Pepegan'ın arasında. Bu kadar Pepegan'ın arasında. Ne yapalım kardeş? Uğraşıyoruz be. Harbiden son kalebe. Harbiden son kale. Anlayın ki kafalarla video çektiğim gün bitmişimdir arkadaşlar. O gün beni izlemeyi bırakın. O gün. O gün yollarımızı ayıralım abi. Ama o güne kadar izleyin. O güne kadar izleyebilirsiniz. <gülüyor> Prime'dan sonra sap kalitesini... O kim? arasında O e, kim? Umuda... Okip, bizimkiler gelmiş bu arada da. Ama galiba sekiz dakika. Ne yapıyorsunuz? Lan, oğlum sen <gülüyor> bana niye laf ettin lan? Ben yemeğimi yedim geldim bir baktım Ferit sana sövüyor diyorlar videoma laf etmişsin. Lan yarak neye laf ettik amana kıyım, övdük seni ne güzel anlatmış adam abi dedi mi? çete attık Kankam amana kıyım. Ya sen böyle var ya Twitch orospularının Orospu lafı ile geleceksen var ya, <gülüyor> dislike like falan koymuştum adamın video inanılmaz kanka abi böyle mi? bir şey İnanılması olamaz çek ya. Abi, dislike çek kanka, abi dislike'ı çek ben düzgün ya, ya. Kanka, kanka bu yok aslaka yok ya, imkanı yok yani. Baraktersüzler ya dediler böyle böyle giydirdiler, yemek yiyordum ben kanka dedim, Ferit öyle şey yapmaz salak salak konuşmayın dedim ya. Attım ben dislike'ı Ferit bu <gülüyor> Devamında Bebele çekti mi diyeceğim. görmedim cidden dedi. Ne demek kötü okay video? Silelim ki yorumunu. Arkadaşlar umrumda değil ya. Yani... Ee, bebele olarak umrumuzda değil zaten. Kimsenin ne dediği. Biz içerimizi üretmeye, yayınlarımızı yapmaya, projelerimizi yapmaya... Ee, bu ortamda da lider olmaya devam edeceğiz. Efe Canlı 10 lira. İyi, iyi Ferit abi. Klip tadında bebeli videosu bırakıyorum. Sonu çok amelli. <gülüyor> Dostum. Ee,